Bence şu anda eğitim sisteminin en kritik birkaç problemi varsa biri geçiş ritüellerinin kalmaması, toplumsal olarak da kalmaması. Okulun da yine eleştireyim dediği bir şeyden vazgeçerken yerine bir şey koymama özelliği. Daha evvel anlamımızı konuşurken de ben sürekli anda okutan birisi olarak ne anlama geldiğini yıllarca hiç düşünmemiş olduğundan bahsetmiştim mesela o boşaldığında onun ritüel vasfı da kayboluyor. yani bir şey koymak için bir şey koymaktan ziyade anlamı olan bir şey yerleştirmek gerekiyorsa icat etmek, dizayn etmek, onu akıllıca bir şekilde yerleştirmek lazım. İnsan ömrü aslında inişlerden çıkışlardan, bu geçişler anlamda da eşiklerden oluşuyor. Sen aslında Kravat takarak bir eşiği atlamış olmanın ürününü taşıyorsun o sırada. O sembol bana bir şey hatırlatıyor. Diyor ki sen burada Ali Koç olarak değil, öğretmen Ali Koç olarak buradasın. O her önlüğüme baktığımda rolümü, sorumluluğumu bir kere daha hatırlamış oluyorum. Abi şey geldi aklıma sen demin de konuşurken. Ankara'da ben ilkokulu işte Kızılay'da bir okulda bitirmiştim falan. Böyle biraz Ankara benim oturduğum yerle Kızılay arası uzaktı falan filan. Sonra e, yine Kızılay tarafında başka bir ortaokula gitme durumu çıktı. İşte bir hem bir yer değişikliği bilmem ne meselesi var hem de böyle yeni bir zihin durumundayım. Çünkü ilkokul bitmiş artık ortaokula gideceğim falan ve o dönemde unutamadığım bir şey var. İlk kravat taktığım günü hiç unutmuyorum. O zaman böyle kravat işte mavi gömlek falan, biz mecburiydi biz Evde böyle kravatı taktım, ceket üstüne giydim. Lan dedim bildiğin adam oldum yani daha geçen hafta çocuktuk falan. Böyle bir havalara girdim. Hatta annem beni okula bırakırken şöyle götürdü, önünde şöyle baktı. Vay be dedi, kocaman adam olmuş benim oğlum falan dedi. Okula girişimi böyle hatırlıyorum. Muzaffer bir komutan edersiyle, gerçi bir hafta sürdü ama. Yani ondan sonra aldılar bizim gazımızı. Seninle şeyleri konuşuyorduk bu ritüel meselesini yani insanın hayatında belli ritüeller alanlara ihtiyacı var gibi. Eğitimde bunlar kalmadı gibi gözüküyor. Yani belli dönemlerde, belli aşamalarda bir farklılık yaratacak bir işaret koyma. Şimdi bizim insan zihni için bu önemli. Yani sadece bir kravat takmak belki bir basit bir sembol gibi gözüküyor ama senin zihninin yeni bir yere... Aslında adapte ediyor. Artık diyor şartlar farklı, durumlar farklı ve farklı davranman gerekiyor. Yani yeni davranış geliştirmen gerekiyor gibi bir takım mesajlar veriyor. Bunun hani antropolojide falan da çok yeri var. Hatta işte Törensel Hayvan diye bir kitap vardı insanın antropolojisine dair. Bu alışkanlıklarımızı anlatıyor. İşte erginliğe geçiş seremanları onlar bunlar falan. Ama bizde kalmadı abi galiba. Ben üniversiteye gidene kadar dümdüz gidiyoruz artık ki bir geliyor. Yani nasıl gözüküyor senin orada var mı böyle bir şeylerimiz eğitimde? Bence şu anda eğitim sisteminin en kritik birkaç problemi varsa biri geçiş ritüellerinin kalmaması, toplumsal olarak da kalmaması. Okulun da yine eleştireyim dediği bir şeyden vazgeçerken yerine bir şey koymama özelliği. Yani daha önce de konuştuk işi işte andımızdan diğerine kaldırdık e, yerine. Yani ne koyacağız? Bir şeyi kaldırmak ihtiyacı ortadan kaldırmıyor. İhtiyaç var. Buna daha iyi çözümler koymak gerekiyor. Bir de işe de yarar. Yani biraz da akıl evet. kullanarak daha faydalı. Daha faydalı bir şey yok. Yani insanın temel ihtiyaçları değişmiyor. Bunun çağlara göre göstergeleri değişiyor. Buna dair kurgumuz değişiyor. Daha insanileşiyoruz. Bunlar şahane. Ama ortadan kaldırmak diye bir şey olmaz. Bunu artık şöyle tanım. Sonsuz bir düzlük gibi. Yani insan ömrü aslında inişlerden, çıkışlardan bu geçişler anlamında da eşiklerden oluşuyor. Sen aslında kravat takarak bir eşiği atlamış olmanın ürününü taşıyorsun o sırada. Yani o kravat sana diyor ki Sinan sen artık büyüdün. Şimdi serbest kıyafet geliyor örneğin okullarda. Daha ne güzel diyoruz işte o simsiyah ya da masmavi önlüklere muhtaç olmasın çocuklar. Bunu giymesin, bunu yapmasın, sabah andımız olmasın, okuma bayramı olmasın. Karne çocukları travmatize ediyor olmasın. Gel sınavlar olmasın, şu bu falan. Hiçbir şey olmasın. Tamam, hiçbir şey olmasın. Peki bunlar taşıyıcısı oldukları ve gelecekte geliştiricisi olacakları topluluğun unsurlarını nasıl, simgeleri nasıl öğrenecekler? Nasıl yaşayacaklar? Daha da önemlisi çok temel bir ihtiyaçları olan bir eşikten bir başka eşiğe geçiş ki olgunlaşma için en önemlisi o. Bir eşikten başka bir eşiğe geçişle ilgili ellerinde hiçbir şey yok artık. Şimdi olgunlaşma denilen şey aslında bunlara olgunlaşma ritüelleri de deniyor. Her aşamada bir şey yapmak. Yani işte Avrupa'da yaygın olarak Almanya başta olmak üzere ilk okula başlayan çocuklara içinde şekerlerle dolu bir e, kukulata dedikleri bir şey verirler örneğin. Bu ne demek? Sen artık okumaya geçiyorsun. Bizim burada olsa Canan Hoca'yı çok kızdırırız mesela. Şeker, Şer, vermeyin, şeker vermeyin falan. <gülüyor> ya da işte... Yaka, önlük ve önlük yakası takmak ilkokula başlamak için geçmişte yine bir kravat benzeri işlev üstleniyor. Ama bunun belki en yaygın ve şey problemini oğlum galiba lise 2'de olduğu için daha da net görüyorum. Örneğin lise 1 lise 2'deki bir çocuğu düşünseniz de Türkiye'de hiçbir şey yok. Yani onun kendini gösterebileceği ve bir topluluğa ait olduğunu hissedebileceği elinde hiçbir şey yok. Bir de pandemi geldi üstüne. İşte niye geç olgunlaşıyor bu çocuklar? Abi bir şey soracağım yani daha önce aklıma <gülüyor> gelmedi de. Yani gravat ve papyondan daha lüzumsuz bir şey gördüysem hayatım o yakadır o ilkokulda. <gülüyor> Onun <gülüyor> bir kökeni var mı bildiğim bir şey? Nereden geliyor abi o? Allah güzel soruymuş. Abi önlük Çok... yani sürekli böyle salya sakıp üstünü pisleten birilerine takılacak bir şey. Bebeğe takarız biz yani. <gülüyor> biz niye öyle bir şey takıyorduk onu da bile bil, bilmediğimi fark ettim şu ya anda. Ama o anda. şey bir üniforma gibi düşünüldüğü için şık bir üniforma tasarımı. Hani o Abi. yaştaki çocuğa kravat taktırmayalım. Gerçi. Oraya geçiş. Evet 60'lı 70'li yıllarda şık gözüken fotoğraflara evet. bakınca şu anda ne hissediyorsak içimiz eziliyorsa o da öyleydi tam, herhalde. Tam da öyle büyük ihtimalle. Şu anda de yok onu... değil mi? Yok şu anda önlük yok zaten. Ee, o ortadan kalktı. Ama işte ben çok şükür diyemiyorum, şu anlamda diyemiyorum. Bunun yerine konulmuş, yani çocukların okula başlama ritüeli, okulu bitirme ritüeli, ya mezuniyet törenlerinin falan artık hiçbir anlamı kalmamaya başladı. Çok abi, çok sıkıcı mezuniyet. Yani ruhu yok yani. Ruhu yok. Bir grup insan bir geriye işte rulomuzu alsak da Tam gitsek kafasında. Çünkü ritüeller, özellikle büyük ritüeller, bir... Ritüel niye vardır? Bir topluluk bireylerine diyor ki şu şu özelliklere sahipsen bana katıl ve birlikte oluşumuzu kutlayalım. Aslında biz mevzu... bil ki birlikteyiz. Evet, birlikteyiz diyor. Yani maçlar insanların topluluk halinde işler yapmasının ana nedeni de insanın temel ihtiyacı bir topluluğa ait olmak. Şimdi bir topluğa ait olmak için topluluğa giriş ne kadar zorsa. Aslında o topluluklarla bağı daha güçleniyor. Şimdi mesela kapitalizm bunu yine çok iyi yapıyor. Örneğin bu sadakat programları. İşte Türk Hava Yolları'yla uçarsanız mil biriktirirsiniz. Siz o mili kazanabilmek için uğraşıyorsunuz şu anda. Şimdi bu ödüldü, cezaydı bunları tartışmak başka bir şey. Girişi zor olan bir kulübe üye olmak insanlar açısından önemli bir şey. Şimdi çocuklar için düşünsenize ne kalma var ne geçme var sınıftan artık. Herhangi bir sınavla girdikleri yer, hani Türkiye'nin hala en iyi liseleri diye konuşulan liseler, en zor girilen liseler aslında. Oraya zor girmiş olmak, kendisi gibi mücadele ederek girmiş başka çocuklarla birlikte olmak aslında onları topluluk haline getiriyor. Çocukları kampa götürüyoruz. Kampta en sevdikleri iki alan oluyor. Bir o kalp, kampa ilk giriş günleri birlikte bir coşkuyla buluşmak, bir de vedalaşmak. Çünkü cütüeller ya bize merhaba diyor ya da bizimle vedalaşıyor. Şimdi eğitimin en temel sorunu ben seninle sohbetlerin içerisinde çok daha netleştiğim ve eşit düzeyde yanına koyduğum bilim, biyoloji oldu. Ama antropoloji, hem kültürel antropoloji hem fiziksel antropolojinin bu işin içinde olması, felsefenin, sosyolojinin Muhakkabı. bu işin içinde olması eğitim tasarım açısından kaçınılmaz. Şimdi eğitim, eğitim bilimleri açısından... ...işte çocukta istendik davranış değişikliği yaratmak gibi çok teknik bir şey olarak tanımlandığı için... ...yani çocuğun tanımı yok, tarihin tanımı yok, insanın temel ihtiyaçları yok. Evet. Yani onun bir insan yavrusu olduğu ve insanlığın yavrusu olduğu bilgisi elimizde olmadan... ...orada oturan her şeyden, tarihten, mekandan bağımsız bir bireymiş gibi iş yapıyoruz. Aslında bunları bilsek yani insanın bir topluluğa ait olma, insanın olgunlaşabilmek için eşikleri aşmasına ve eşiklerden geçmenin onu olgunlaştırmak için ne kadar kıymetli olduğu bilgisine eğitimciler sahip olsa aslında okulu başka türlü tasarlamaya başlar. Abi bir de şey var ya, ritüelin içini boşaltma diye bir durum var. Yani aslında kaybımız biraz da o içini boşaltma alışkanlığımızdan dolayı bu önemli araçların elimizden gitmesi olarak ben düşünüyorum. Mesela bayramlar nerede o eski bayramlar hikayesi hep terane olarak geliyor ya böyle. Yani bayramın aslında buluşma, birbirinin halini hatırını sorma, toplumda ortak bir akort ve ayar yapma fonksiyonu Hani Özellikle büyük şehirlerde bitmiş vaziyette gene kırsalda vardır muhtemelen Anadolu'da hala yaşanıyor bildiğim kadarıyla. Ama sen bunun içini mesela boşalttıkça Bir sonraki nesil diyor ki manyak mısın ne yapıyoruz biz burada ne gerek var? İşte hepimiz bir ile bayrağı bardağı gibi dizildik Boş boş oturuyoruz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 akıllıca bir şekilde yerleştirmek lazım. Ben mesela bir insanın bir şehirden bir şehire taşınmasının bile çok önemli bir ritüel olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle benim mesela hayatındaki büyük değişiklik Ankara'dan İstanbul'a taşınıncı oldu. Yani bütün mekanım değiştiği gibi kafam da değişti. Yer değiştirme sağlıyor sana çünkü. Evlenen birçok çiftte şey görüyorum mesela. Bazen işte olan ya da kızın ailesinden kalma bir evde yaşayacaklar evlendikten sonra. Mesela genellikle de arıza yapıyor. Yani biz aynı eşyalarla mı oturacağız falan. Şimdi eşyalar rahatsız mı ya da kalitesiz mi? Hayır, onunla ilgisi yok. Oradaki yeni hayata adapte olmak için yeni bir resetleme yapmak gibi bir şey. Biraz önce aslında çok güzel bir şey söyledin. Eğitimin tamamındaki benim gördüğüm arıza insan için olduğunu iddia eden eğitimin insanla hiç... İlgilenmemesi Tabii. yani bunun temel ihtiyaçları nedir, ya ne ister bunu hiç sormuyor mesela. Ve sen söyleyene kadar da bu ritüel meselesi benim gıcık olduğum bir şeydi. Ama şimdi fark ediyorum ki ben içi boşalmış işlevsiz ritüellere kızıyorum. Tamam. Yani. Çünkü biz anlamı üzerine kafa yormuyoruz. Yani bir ritüel niye var? Örneğin okuma bayramı diye bir şey niye var? Biz şimdi şunu eleştirmeyi seviyoruz. Okuma bayramında çocuklar ağlıyor, çocuklar bir sürü sıkıntı çekiyor. Şimdi bu bir pedagojik eleştiri olarak doğru bir eleştiri. Şimdi bunun çözümünü Okuma bayramını kaldırmak mı? Okumak gibi insan hayatının, insanlığın en önemli eylemlerinden birini başarmış olmayı çocuğa hissettirmek. Şimdi bizim okuma bayramımız çocukların dans ettiği, oynadığı, okumayla hiç ilgisi olmayan bir törene ve performans gösterisine dönüştüğü için biz buna itiraz ediyoruz. Diyoruz ki çocukların bir... Performans gösterdikleri yer olmaktan çıkarın orayı çünkü konu okuy okumakla ilgili değil. Balle, dans, halk oyunları, 500 tane şey yaptırılıyor. O zaman çocuğa da eziyet, izleyeni de eziyete dönüş. Halbuki oradaki en kıymetli şey neydi? Okumak gibi senin hayatını değiştirecek en önemli şeylerden birini başardın artık. Hayatında yeni bir dönem başlıyor. Bizim zamanda kırmızı kurdele vardı. Tabii. Hala o var mı bilmiyorum. Bu arada kırmızı kurdeleyi eleştiriyoruz. İşte kızardı, elma takar bir grup öğretmen falan. Şimdi bunu eleştiriyoruz. Diyoruz ki, epeki sınıftaki kırmızı kurdele takmayanlar ne olacak? Onlar üzülmez mi? Tamam kaldıralım. Ama ben okumaya geçtiğimle ilgili bana daha sağlıklı, bana ödülse başkasına cezaya dönüşmeyecek bir yöntem bulmaya yani. kafa yormaz. Ya olabilir. okuyan herkese sırayla tak kardeşim kırmızı kurdele. Bu normali normal yani, öyle zaten. E tabii yani öyle Ve öyledir doğru zaten. Doğru yöneten öğretmenler gayet de iyi yönetir ama... Buradan okumadığı için kendini kötü hisseden çocuk hikayesini alıp, ya okuduğu için de bir çocuğa bu yapılmaz ki kardeşim dersek, bir süre sonra okumaya geçtiğimden haberim yok. Toplumu mağdura göre organize etmeyi marifet sanıyoruz evet. abi. Yani mağdurun mağduriyetini ortadan kaldırmak başka bir şey. Herkesin mağdurun seviyesine çekmek, çekmek Başka bir, bir şey yani. Bizim eğitim sistemimizin en iyi yaptığı kötü de eşitlemek. <gülüyor> yani bütün okulları <gülüyor> olsun ya iyi Rabbim. lise yapamıyorsak en kötü lisede eşitleyelim. Sınıfta bir davranış yaptık bu arada her çocuk herhangi bir alanda başarılı da olmayabilir ki. Hayatında gerçeği zaten her i̇şte alanda canım. başarılı olmayacak. Farklı yani olacağız gibi bir düşünelim. o zaman şunu bileceğiz. Ya Ali okumaya geç geçti. Matematiğe kafası basmıyor. E şimdi sınıftaki diğerlerine biz iyi yapıyorsun dersek Ali üzülür demek mi? Ali'nin de başarılı olacağı alanlar tasarlayıp ona da başka bir alanda zafer duygusu yaşatma. Yani biz şunu ortadan kaldırabilir miyiz? Bir insanın bir eşiği atlarken ki zafer duygusu çok insani bir ihtiyaç. Şimdi biz o zafer herhangi bir alanda, o zafer duygusunu yaşayamayacak bir çocuğumuza, bir yetişkine göre önlem alırsak, o zafere ihtiyacı olan herkesin ihtiyacını yok saymış oluyoruz. Çok doğru ya. Bu arada bir şey daha sanıyorum fark ettim. Üniversitelerdeki mezuniyet törenlerinin niye o kadar hazin geçtiğini çoğu zaman artık. Çünkü mesela diyelim, eğitimin ara kademelerinden herhangi bir yerde, bu kırmızı kurdele olabilir, işte ne, ilkokuldan ortaokula geçmek olabilir. Orada yaptığım şey aslında şunu söylüyor, burayı başardın, şuraya hak kazandın. Evet. Fakat üniversite ipin ucu gibi. Yani buna başardın, artık, artık. yani bu kadar. <gülüyor> Doğru, bu arada bir eşik aşmanın diğer şeyi şudur, senin artık önünde yeni yollar var. E, tabii bu belirsizlikleri ve diğerleri buna yol açıyor. E, üniversite, eski fonksiyonunu kaybetti yani bütün okullarla birlikte. Vermesi gereken şeyi veremediğinin evet, en iyi işaretlerinden bir tanesi. En iyi işaretlerinden biri. O yüzden hani üniversite arkadaşlığı, lise arkadaşlığı da eski kıvamında değil. Nedeni şu işte yine döneceğiz ritüellere. Birlikte iş yapmak, birlikte başarmak, birlikte yol yürümek, birlikte büyümek gibi bir duygu ortadan kalktı. Bak o zaman bir test unsuru çıktı. Herhangi bir uygulamanın çalışıp çalışmadığını görmek istiyorsan uygulamanın bitiminde bir ritüel yap. Evet. Orada insanlar ruh hallerine bak bakalım. Tam yani değil. yani kendilerini hakikaten bir şey yetkin hissediyorsa orada pozitif bir şey olacak, eğlenecek insanlar vesaire vesaire ama muhtemelen ondan çağırmıyoruz. Hiçbir kademede yaptığımıza güvenmediğimiz için yetkinsin <gülüyor> bir şeye diyemiyoruz yani insanlara. Diyemiyoruz. Yani şöyle düşün. Bütün dinler, bütün inanç sistemleri ritüeller üzerine dayalıdır. Çünkü Ritüeli olmadan birliktelik olmaz. Bu şu demek yani namaza başlarken işte elinize verdiğiniz şekil, söylediğiniz söz, bir yogaya başlarken çıkardığınız ses, bitirişte birbirinize teşekkür etmeniz başka bir şey. Yani insan beyni, hani çocuk oyunlarını ben çok ciddiye alırım. İnsanlığın en iyi kurgularından biri. Yani belli bir grup çocuk bir araya geliyor. Daha önce hiç tanışmasalar bile bir oyun kuruyorlar. Anında cezasını, ödülünü ne zaman başlayacağını, ne olursa biteceğini, başlarken ne yapacaklarını, bitince ne yapacaklarını söylüyor. Çünkü futbol maçlarında bak, düdük çalıyor. Orta sahada toplanılıyor. İşte hakem bir şey yazı turu atıyor, kazanan alıyor. Bak hep oyunlaşıyor. Çünkü oyun... Bir arada olmanın, çocukla birbirleri nasıl tanışıyor? Oyunla tanışıyor. Tabii ki. Bak, en iyi tanışma. Yetişkin eğitiminde bile artık neyi kullanıyoruz? Oyunu. Oyunu kullanıyoruz. Ve oyunun vazgeçilmez unsuru bir ritüel olacak. Ve abi işte mesela Ramazan bayramı, Kurban bayramı, milli bayramlar, ya dini bayramlar hepsi belli bir aşama işte bir seneyi aşıyorsun, belli bir ayı geçiyorsun. Bir seneyi daha kazasız evet. belasız atlatıyorsun mesela. Cumhuriyetin falan falanınca yılında bak bunu ettik diye muhasebe yapıyorsun. Yani böyle bakınca aslında bayağı bir ritüel canlısıyız biz ama hayret bir şey ki yani bu eğitimde hiç üzerini, yani mühendisliği üzerine kafa yormadığımız bir şey. Sadece var olanı kürelemekle uğraşıyormuşuz. Yani... Tövbe ediyorum şu anda. Bundan sonra ritüellere laf etmeyeceğim. Yok, abi. Yani ben eğitim dünyasına her zaman önerim şu, ritüelleri hızla tartışmak, çocuklar için yeni eşikler, bir eşik geçildiğinde ne olacağını belirlemek zorunda. Biz şöyleyiz. Çocuk işte LGS sınavına hangi yaşta girsin ya da girmesin? Nerede mezun olmak? Bunların hiçbirinde insanın ihtiyacı yok. Yani o sınava ne zaman girileceğini tartışırken normalde ne yapmamız gerekiyor? İnsanın hangi yaş grubunda hangi tür bir zorluk ve sınava hazır olacağını belirlememiz. Buna göre iş yapmamız gerekiyor. Biz derslik sayılarına hangi tarihte sınavı en kolay yapabiliriz ve diğerine bakıyoruz. Koyunun kürkü ne kadar kalınlaşacak ona bakıyoruz ki, ona göre kırkacağız yani. Tam Yani... Bunları tartışmayan bir eğitim. Sadece neyi tartışır o zaman işte? Giriş çıkış saatleri ne olsun? Ne öğretelim? Saçı. Tabii nasıl öğretelim? Ama siz en temelini çözmezseniz, yani insanın temel ihtiyaçlarını öngörüp buna göre sistem dizayn etmezseniz, zaten öğrenmeye hazır olmuyor. Kurumlarımız kurum olmaktan çıkıyor. Yani okulun anlamı, önemi her şey bitmeye başlıyor. Finali ne? Şimdi öğretmenler açısından, mesela öğretmenlerin okula önlük giyerek Gitmesi gitmemesi, kravat takması bunların hepsi tartışmadır. Şimdi ya öğretmen niye kravat taksın ki? Yani ben öğretmen kravat taksını savunmak açısından söylemiyorum. Ama onun öğretmen olduğunu belli eden hiçbir sembol kalmazsa... Tabii ki. Bir süre sonra çocuklar arasındaki kuracağı ilişkide... Hani hep şöyle iddia arkadaşmış gibi birbirine çok benzesinler ve diğerleri. Ama düşünsenize hiç kimse yani öğrencinin öğrenciyi, öğretmenin öğretmenine benzemediği bir halde oluyoruz. Şimdi bunu nasıl ritüelleştireceğiz? Bunu öğretmenin de çocuğun da serbest giyindiği yerlerde de yapabilirsin. Tabii ki. Yani konu kravat takmak takmamak değil. Buradan çıkarırsak çözüm buluruz. Yani öğretmen şunu, yani eğitim sistemi şunu sorarsa biz öğretmenin insani özelliklerini göz ardı etmeden onun öğretmen olmasına dair semboller bulabilir miyiz? Bu arada şeyi hatırlatayım, White Coat Effect diye bir şey var. Beyaz önlük giyen, mesela doktorların beyaz önlük giymesinin sebeplerinden biri karşı tarafa güven veriyor, arada bir hiyerarşik güven bağlantısı oluşturuyor. Art aynı zamanda beyaz önlük giyen doktor daha isabetli karar veriyor. Takım elbise giyen patron daha isabetli kararlar alıyor. Yani kendisine etki ediyor kişinin giydiği kıyafet bu arada. Onu da söyleyeyim. Tabii. Bu benim çok sonradan öğrendiğim ve sinir bilimin beni ikna ettiği bir mevzu. Yani ilaçta bir takım elbise de değil keramet ama kendini ...ve pozisyonunu iyi yansıttığını düşündüğüm bir alameti farika taşımak sana aynı zamanda bir iktidar otoritesi de veriyor. Yani o konuda daha yok, iyi zihnini çalışıyor. Hani, bilimle ilgili hep örnek verilir ya, ben bilim adamı önlüğümü giyip laboratuvara girdiğim andan itibaren bilimin Tabii. aklıyla düşünürüm. Dışarıda neye inandığımın bir önemi evet. yoktur. O yüzden öğretmenlik gibi mesleklerde... Önlük ya da benzeri çözümler olmasın bu arada ben doğru buluyorum kişisel tabii ki olarak. Tabii. tam da aynı nedenle çünkü yine ritüelleri ve sembolleri o sembol bana bir şey hatırlatıyor diyor ki sen burada Ali Koç olarak değil öğretmen Ali Koç olarak buradasın o her önlüğüme baktığımda rolümü sorumluluğumu bir kere daha hatırlamış oluyorum bu arada yeri gelmişken yıllar evvel bir hocanın anlatması üzerine öğrendiğim şu üniversite ve işte bazen lise mezuniyetlerinde de hatta doçentlik, doktorluk mezuniyetlerinde giydirdiğimiz cübbenin, kep'in tarihçesini söylemişti bana. Beytül Hikme'den bu 800 ila 1200 yılları arasındaki halife memnun Abbasiler'de kurdurduğu enstitütü diyelim ona bugünkü adıyla. Oradan mezun olan akademisyenlere üç tane alamet verilirmiş artık sen oldun diye. Bunlardan bir tanesi topsakal abi, topsakal ancak akademisyenin mezun olan bıraktığı bir şey. İki sarık takılırmış, o sarığın bugünkü versiyonu kep, bir de cübbe giydirilmiş. Bugün binişte diyoruz aynı zamanda. Bu üçü aslında sen oldun ve e, icazet tedris belgesi verilirmiş. Yani öğretme yetkinliği belgesi. Bunu sonra Latince'ye çevirmişler. Licentia docenti olmuş ismi. Biz de bugün onu doçentlik olarak mesela kullanıyoruz. Yani aslında bak bu ritüeller çağlar boyunca, 800 yılı diyorum yani 9. yüzyıldan bugüne. ihtiyacımız olan bir şeyi sembolize ediyor. Bu arada... Son olarak şeyi söyleyeceğim. Biz kaç bölüm oldu? 3-5 bölüm yaparız diye oturduk. Sen de 40-50 bölüm mü oldu? Ne oldu? Bence yuvarlak sayıda bölümde bizim de bir ritüelimiz olması lazım. Bir şey yapalım yani. Evet. Değil mi? Onu Bu sen bulacaksın artık. üzerine konuşuyoruz evet. O zaman bir sonrakinde bir başlangıç bir de bitiş ritüelimiz olsun. Tamam. Başlangıç ve bitiş ritüeli tamam. yapacağız. Tamam söz. Bundan sonraki bölümde onu konuşuyoruz. Tamamdır.